Elimizde 46 var. Buradaki 4 bize 4 tane 10 olduğunu söylüyor. Bakın, aşağıda da gösterdim. 4 tane 10. 1 2 3 4 tane 10. Burası 10. Burası da burası da bu da 10. 4 tane 10. Buradaki her grupta 10'ar tane mor kutucuk var. 4 tane 10 ya da 40. Aynı şey. 1'ler basamağında da 6 var, yani 6 tane 1. Burada 6 tane kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde aynı renklerle yazalım. 46 eşittir 4 tane onluk artı 6 tane 1'lik. Şimdi gelin ilginç bir şey yapalım. 46'dan 4 tane 1 çıkaralım. 46 ile başlıyoruz. 46 eksi 4. Kaç tane onluk ve kaç tane birlik edecek? Bunları boş bıraktım. Birazdan yazacağız. 46'dan 4 tane birlik çıkaracağız. Çıkaralım. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1 çıkardık. Kaç tane onluğumuz var? Hala 4 tane onluğumuz var. Yazalım. 4. Ama şimdi kaç tane birliğimiz kaldı? 2 tane. Elimizde 4 tane 10 ve 6 tane 1 vardı. 4 tane 1 çıkardık. Elimizde yine Dört tane on ama iki tane bir kaldı. Altı tane birden dört tane bir çıkardık, iki tane bir kaldı. Aynı renkte yazayım. <gülüyor> Yine olmadı. Kırk altı eksi dört eşittir. Onlar basamağında dört. Yani dört tane onluk. Dört yazalım ve iki tane birlik. Yani iki. Kırk iki.